...hastaneye falan kaldırılır. Bir evet, tek noob, noobs, olur yani. Nupslara geldiğim gün hatırlıyor musun? Kusarak uyandım... ...bir gün. Covid oldum evet. sandım. Evet. Hayatımda ilk defa, yaşımda ilerlediği için belki de... ...yoksa hep öyle yiyorum. Kusarak uyandım lan. Kustum, kustum. Ama... ...hani nutellayı pizzaya falan sürdüm o gece. Islak hamburgerin arasına... ...goralı moralı koydum ya. Uyandım gece. Bir şeyler oluyor bana. Dedim ölüyorum. Kalbim tekliyor... Elim titriyor, çarpıntı başlamış. 6-7 evet, tane evet. Haribo bitirmişim. Arada mandalina yemişim, 4 tane muz yemişim, üstüne e, hamburger yemişim falan. Babam duymasın bunları var. Bu Duysa belamı siker bak. Hani sen kendi öldürmeye mi çalışıyorsunlar? Onun üstüne uyumuşum. U uyumuşum yani böyle. 3 saat sonra bir uyandım. Habire affedersiniz bir geğirme, gözlerim kan çana. Dedim ölüyorum. Bazen de ben böyle ölmeye yakın olduğum zaman şey yapıyorum. Kapıyı açık bırakıyorum. Hani ölürsen düşersem yere yani, kafam apartmanın girişinde gözüksün diye. Valla iki üç defa yaşadım bunu. Çünkü yalnız yaşayan adam hani burada devrilsem kimse beni bulamaz. Zaten telefonda açmıyorum kimse sorgulamaz yani hani e, telefonu niye açmıyor diye merak etmez. Üç gün sonra kokmuş cesedimi bulurlar burada. iki defa yaşadım onu bir aşağıda bir artı birde oturuyordum ya ben. O dönem bir gece aynı şeyi yaşadım. Kapıyı açtım dedim hani düşersem burada düşeyim. Asansörden falan biri görür kafamı diye Dikkat etmek lazım abi sağlık bu yani Bir de günde ben 5-6 litre kola içiyorum O beni affediyor O yarasın kardeşim amma o pizza yiyorsun galiba Yoo <gülüyor> Yo. Ne yiyorsun lan delikanlı gibi söyle Delikanlı gibi söylüyorum arbi büyük pizza yiyorum Oo. Ama bütün gün hiçbir şey yemedim <gülüyor> Böyle bane bahane var mı acaba günde tek öğün yiyip Bu arada bir şey söyleyeyim gibi. mi? Ben 5'ten ee, sonra hiçbir şey yememe diyeti yapmıştım. Ve 5'ten önce de ee, bir öğün istediğim her şeyi yiyerek kendimi şartlamıştım yeme üzerine. Mesela atıyorum hamburgerciye gidiyordum. Patates kızartması hariç 3 tane Whopper yiyordum mesela. Whopper. Whopper yiyordum veya Chicken Royale yiyordum mesela. Yanında kolasında içiyordum, çikolatasında yiyordum. Ama 5'ten sonra hiçbir şey yemiyordum. Uyuyana kadar. Ve de çok deli 17-18 kilo vermiştim. Yani 1-2 ayda. Ama o da zararlı bir şey ya. Günde iki öğün güzel kardeşim yatmadan önce, beş saat önce son öğününü yiyeceksin. Hamur işi <gülüyor> tüketmeyeceksin. Ve gene anlatarak, gene uygulamasını yapamayan ben olarak e, bu şekilde kilo verebilirsiniz. Doğru söylüyor çettekiler. Yaşlandığımda bunun acısı çıkacak işte. Ya yaşlandığımda değil mi? Çok uzun süre sonra değil ya. Yani, 5-6 sene sonra. Mi, midem delinmedi mesela. Günde 5 litre kola içerek... Midemi delemedim. 7, 24, 20 yıldır bilgisayara bakarak gözüm bozduramadım. Ama kilo patlıyor bende. Elbet bir gün. Ya bakma abi, senin gibi yaşayan herhangi biri ölürdü büyük ihtimalle. Yani Allah korusun da. Oğlum şakası yok. Ben de gidebilirim yani. Hani bu, bu normal. Geçen gün çok, çok korktum öyle. lan. YouTube'a girip e, yani Google'ı falan açtım. Baya yazdım işte. Kalp krizi öncesi ne oluyor? Çünkü normal bir şey yaşamadım o an. Sürekli buramda fil oturuyor gibi. Ulan kalbim böyle bir rit ritmi bozuk yani hissediyorum. Araştırdım ve bütün belirtiler kalp krizi. Sonra biri dedi ki bir arkadaşıma yazdım e, iyi de o konularda. <gülüyor> Tuğkan dedi kaç dakika geçti dedim vallahi bir saattir böyleyim. Tamam dedi kalp krizi değildir dedi ona inandım yani. Ama doktor işte. yani... <gülüyor> yok yok do do doğru söylüyordu. Yani, yani bir saat. Dayandıysan mı değildir yoksa ölür müydün? Yok normalde kalp krizi galiba okuduğum kadarıyla 15-20 dakika içinde kendini garip hissettiğin zaman bir kere bu cahillik. Yani kalbinde bir farklılık hissediyorsan, Türk kafası bizim bir şey olmaz e, mide krambıdır, çok yedim gaz yapmıştır, gaz yapmıştır kalbime vuruyordur gibi yalanlarla insanlar kendini kandırıp ölüyorlar. Bunu yapmayın abi. Yani ananız babanız da yapmasın. Kalbinde bir gariplik hissediyorsan. Basacaksın gideceksin abi acile gireceksin öyle çok insan kurtuluyor ya da bir gün mesela kendini gösteriyor bu belirtiyi sana sunuyor ertesi gün kalp krizi geçiriyorsun mesela Garip Benimki ama çok yediğim için hatta Covid oldum sandım ertesi gün işte bizim efelere efeler hep beraber oradayken anlattım Ne yedin dediler bir saydım abi sen dedi zaten kendini zehirlemişsin yani Daha ne kadar program başlıyorlar Sağ kolunu üşür. Yani var onların belirtisi. Çok belirtisi var oğlum. Aspirin de attım ağzıma ne olur ne olmaz. <gülüyor> Aspirin atıp dil altıma koyup emdim. Ya. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Bence de abi. <gülüyor> yok yok. A yani. Yok yok demekle de bir stikerim lan. Konuşmuyorum ya. Her defasında yapacağım yapacağım deyip. Tek dirayetli olamadığım şey bu ya. Anlamıyorum. Hayatta her şeyi dibine kadar savaşan zorlayan adamım. Boğazımı tutamıyorum arkadaş. Bir kez çok düzgün yaşadım. Kilo anlamında. O da kız arkadaşım sporcuydu. Yani fitness eğitmeniydi. Beslenme bimlenmesiydi falan. Bir o zaman normaldim yani. Hani Baya vücut falan yapıyordum. O da mecbur. E, kız fıstık gibi sen böyle göbeği çıkartıyorsun. Olmuyor. Para e için... Yani şimdi de aynı şey geçerli. Ne o? <gülüyor> Ya bir yandan da yemek yiyor ya. diyeceğim ya. Oh. Yok abi iki dilimini yemedim son. 3 <gülüyor> years ago evet abi. Tam yayıncıla başladığım dönemler işte o. 88 kilolardayken. <gülüyor> bir de chat için sigarayı bırakmıştım. Ne oldu lan? Niye herkes ne ediyor lan? Sen ne dediğine soruyor musun? Anadın Hayır ya. Yanlış anladılar. Ben dedim ya, şimdi de aynı şey geçerli. Yenge var zannediyorlar. Hayır ee. arkadaşlar, ben diyorum ki yani yine e, yanında bir kız olur, bir, bir şey olur. Yine aynı vücudun şeyinin, aynı olaya denk gelir. Arkadaşlar yok, Tuğkan abi ölene kadar bakir kalacak. <gülüyor> ya, pardon, bekar bekar. Be ben <gülüyor> bakir, Yo, bakirim kardeşim. Bunu bir yayında açıklamıştım. Aa, <gülüyor> abi artık vakti geldi, söyle şunu yani millet de seni şey zannediyor. E evlenmeden olmaz. Ya bu çok önemli bu arada. Hayatınızda tabii biri olduğu zaman Hele ki o da böyle Oh hadi yiyelim aşkım Of ge gece canım çökertme çekti Diyen kızlardan değilse e, bir, bir tık dikkat ediyorsunuz yani Ya da o evrede O yazma evresinde, aşık olma evresinde e, işler istemez böyle kilo veriyorsun Peki şunu düşünüyor musun? Bak ne? delikanlı gibi konuşalım hmm. Dur şimdi bu soruyu nasıl soracağımı düşünmem lazım Yayındayız Valla benim de canım çekti. Lanet olsun. Nohut yedim bugün bir tek. Şu kadarcık nohut yemeği yedim. Ekmeksiz. Şimdi. He. Sor bakayım. Dur bakayım. He. Hala piyasa yaptığın için mi kilo vermiyorsun? Bu ne demek lan? Amına bunu nasıl soracak? Yani diyeceğim ki hala alıcın olduğu için Abi benim ya Ya bak onu bana çok söylüyorlar. Instagram'dan Sordum. da yazıyorlar abi sen zaten bu arada biri Liver 5 tane abonelik yolladı bir de az önce biri daha bir 5 tane abonelik yolladı kaynadı adamın hediyeleri ah gördüm neymiş negative vision. negative vision teşekkür ederim abicim öyle bir şey yok bir kere insanlar kendi için bir şeyler yapmalı diye vurguluyorum ya benim kendime saygım yok o konuda <gülüyor> net söyleyeyim yani kızların siz, zaten seni beğeniyorlar o yüzden kilo verme ihtiyacın yok diye bir şey yok benim gözümde hiçbir da öyle bir